Difüzyon, bir icat ya da keşfin bir yerden başka bir yere yayılması anlamına gelir. Örneğin, kapitalizm, demokrasi ve dini inançlar hakkındaki fikirlerin yayılması insanlar arasında ilişkileri yeniden düzenlemiştir. Müzik çeşitleri, telefon teknolojileri, bilgisayar donanım ve yazılımları da dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanların birbirlerine bağlı olmalarını sağlıyor. Bu yüzden difüzyon, fikirlerin dünya üzerinde yayılmasıyla alakalıdır ve birçok değişik şekilde gerçekleşir. Keşifler, araştırmalar, askeri seferler, misyonerlik, kitlesel medya, turizm ve internet fikirlerin yayılmasını sağlayan yollar arasındadır. Şimdi iki kültür arasındaki difüzyonu daha iyi anlamak için bazı örnekler üzerinde konuşalım. Amerikan mutfağına ait yemeklere dünyanın çeşitli yerlerinde rastlanır, öyle değil mi? Mesela bu resimde Asya'daki bir McDonald's restoranını görüyorsunuz. Avustralya ve Japonya'daki Nike mağazaları, kültürel difüzyona verilebilecek başka örnekler arasındadır. İspanyolca, Amerika'da en hızlı gelişen dillerden biri ve bugün Amerika'da İngilizce ile birlikte İspanyolca konuşuyor olmak İş ararken sahip olabileceğiniz en iyi özelliklerden biri. Gördüğünüz gibi, difüzyon birçok değişik şekilde gerçekleşebilir ve tarih boyunca kültürler arası etkiletişimin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Günümüzde fikirler, sosyal medya ve internetle daha önce olduğundan çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Buna verilebilecek en güzel örneklerden birisi, ALS ile ilgili farkındalığı artırmak için, Dünya üzerinde herkesin başından aşağı bir kova buzlu su dökmesini sağlayan girişim olabilir. Eminim siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz.